Değerli izleyenler, Türkiye'den Trabzon Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben de Enes Ömer Tarıkmaz'a tarikhaber.com'an haber, haber başlıyor yaklaşık 22-14'e kadar bu ekranlarda finalist kan gelişmeleri için paylaşacağız. Bendim de Haber başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir hatırlatacak olursak, Sosyal Kral Haber, Bindiriz Haber, Elham Haber, Tiktok Haber, TV, Facebook Haber,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 canlı yayında yayında YouTube canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Bir kere yayındayız ki kanalımız Tarık Haber TV ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Bu arada bir hata var değerli dostlar herhalde güncellemelerle onu da düzelteceklerine uyuyoruz. Hatta bakıyoruz güncelleme var mı diye. Burada deneyelim isterseniz bir kolaylığı. Burada da değerli isteyenler. Süper Live'da yayındayız dostlar. Süper Live kanalımız e, tarih Haber bize bir yere ulaşabilirsiniz. dev bu ekranlarda değil bir Twitter'da videosunun sohbet odaları var Twitter'da sohbet odalarından bizi takip edebilirsiniz değerli dostlar Orada da, hmm. Twitter'da da sohbet odalarında yayındayız değerli dostlar Non olayları yayınlayan değerli dostlar, non olay kanalımız tarih haber düğünemizlere ulaşabilirsiniz. Değerli gibi. Mart Ve ilk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Ve değerli jöner son olarak Twitch'te yayınlayız. Twitch kanalınızı ulaşabilirsiniz. ilk haberimizde geçiyoruz değerli dostlar eee evet. 22, e, değerli dostlar 22, e, 25'e kadar bu ekranlarda istek ve e, ana haber spütterimiz başlıyor. Ve efendim e, ilk haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi inşa attı. Vatandaş kira öder gibi ev saygı olacak. Son dakika haberine göre. Tüm Türkiye'ye gözler Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısına çevirmişti. Toplantı sonrası 81 ilde yapılacak son konut projesinin ayrıntılarının açıklamayacağına meyakup ediliyordu. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Bu adım son dönemde şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacak ifadelerini kullandı. Haber. Son dakika, kritik kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu. Vatandaş kira öder gibi ev sahibi olacak. Son dakika, kritik kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu. Vatandaş kira öder gibi ev sahibi olacak. Son dakika haberi. Türkiye'de gözler Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısına çevrilmişti. Toplantı sonrası 81 ilde yapılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarının açıklanıp açıklanmayacağı da merak ediliyordu. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Bu adım son dönemde şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacak ifadelerini kullandı. Son dakika haberi, Saat 16.55'te başlayıp iki buçuk saat süren ve birbirinden önemli başlıkların ele alındığı kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçerek yeni kararları duyurdu. Küresel enerji dar boğazına karşı vatandaşlarımızı mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum diyen Erdoğan ekonomiyle ilgili son değerlendirmeleri yaptı. Merakla beklenen sosyal konut projelerinin hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Erdoğan, Vatandaşımız kira öder gibi ev sahibi olacak diyerek önümüzdeki ayı işaret etti. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Ukrayna'dan tahıl ticareti. Son kabine toplantımızın ertesi günü Tahran'da Aslan'a süreci kapsamındaki Türkiye Rusya İran Üçlü Zilvesi'ni gerçekleştirdik. Toplantılar verimli geçti. Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımların ülkemizin gayreti olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Son olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de şükranlarını ifade etti. Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır. Hedeflerimizden taviz vermiyoruz. Enflasyonun sembolü olduğu bedeller ödemeye devam ediyoruz. Küresel fiyatlardaki dengesizliği istismar edenlerin, otomobilden konuta, rıdadan elektroniğe kadar yaptıkları manipülasyonları yakından takip ediyoruz. İnşallah mevcut sıkıntılarımızın üstesinden sabrederek geleceğiz. Önümüzdeki fırsatlar ödediğimiz bedellerden fazla. Kararlılıkla hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Dünya siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Ülkemizi uzunca bir süredir küçük krizler üzerinden oyalayanların fırsatları değerlendirmenize engel olmalarına müsaade etmeyeceğiz. Ülkemize yapılan dış ve iç dayatmaları reydediyoruz. Kendi hedeflerimizden zerre taviz vermiyoruz. Yolumuzda kararlılıkla ilerliyoruz. Ekonomide bir tercihte bulunduk. Tercihimizi istihdamdan yana yani vatandaşın geleceğinden yana yaptık. Krizden pozitif ayrışma stratejimizi dikkatle uyguluyoruz. Birileri ekonomik politikamızın başarısını bölgelemek istese de uluslararası değerlendirmeler tersini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin küresel ekonomik krize verdikleri tutarsız tepkiler ağır sonuçlar doğurmaktadır. Krizden pozitif ayrışma stratejimizi dikkatle uyguluyoruz. Veriler 2022 yılını 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağınıza işaret ediyor. İlerleyen tarihlerde bu rakamları da aşacağız. Kılıçları onun a fındık fiyatı cevabı Senin sırtında küfe yok. Sen hala düşünce aleminden bahsediyorsun. 72 Türk lirası düşünüyormuş. Baltazar da 75 Türk lirası düşünüyormuş. 1 dolardan 3 doların üzerine fındık fiyatlarını nasıl getirdik ona bak. Vatandaşın gönlünden geçeni açıkladık. Biz vatandaşımızla beraberiz. Beraber olmaya da devam ediyoruz. Enflasyonda iyileşme. Fiyatlarda durma eğilimi başladı. Ekonomide küresel fiyatlarla ilgili kısımda bir iyileşme olacak. Bu ülkemizdeki enflasyonun da iyileşeceği anlamına geliyor. Stratejik türde ürünlerinin tedarikleri ve üretimleri ile ilgili tedbirler alarak milletimizin endişeye kapılmasının önüne geçiyoruz. Yeni yılın ilk aylarında enflasyonun düşüş trendine gireceğini ümit ediyoruz. Konut projesinin detayları önümüzdeki ay açıklanacak. 81 şehirde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Vatandaşları kira öder gibi taksitlerle konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. İlk kez ev sahibi olacaklar için hazırlanan projeler bitmek üzere. Bu adım son dönemde şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacak. İlk defa evlenen gençler bu projede kota sahibi olacak. Önümüzdeki IQ detaylarını duyuracağımız konut kampanyasının hayırlı olmasını diliyorum. Seyahatsever adını verdiğimiz uygulamaya çok fazla talep geldi. Yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik. 1 Eylül tarihine kadar gençlerin yurtlarımızda konaklayarak diledikleri gibi ülkemizin hizmelerine olanak sağlıyoruz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber ürterimiz devam ediyor yaklaşık 22-25'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum diyerek diyordu. fiyatı 16,5 lira olmalı dedi. İyi parti Kaya başkanı Akhisar Kurtarıydı ziyaretin önemli aşamalarında bulundu. Ayçiçeği fiyatlarına değinen Akhisar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek bu meydandan sana hatırlatıyorum. Ayçiçeği fiyat ortalaması 15 ,5 lira 5 kuruş. Kur ayçiçeği tarımı sonucunda ortaya çıkan ayçiçeği fiyatı 16 ,5 lira 5 kuruş. Sul sul Sulanan da fiyatı 13.5 e kuruş lira olmak üzere olmak zorundadır ifadeni kullandı. Haber Haber güncel Akşener Sayın Erdoğan'a sesleniyorum diyerek duyurdu. Fiyatı 16.5 lira olmalı. Akşener Sayın Erdoğan'a sesleniyorum diyerek duyurdu. Fiyatı 16.5 lira olmalı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kırklareli ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Ayçiçeği fiyatlarına değinen Akşener Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, bu meydandan sana hatırlatıyorum. Ayçiçeği fiyatı ortalama 15.5, kuru Ayçiçeği tarımı sonucunda ortaya çıkan Ayçiçeği fiyatı 16.5, sunumunda fiyatı 15 lira olmak zorundadır ifadelerini kullandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayçiçeği fiyatlarını çalıştıklarını belirterek, Kuru Ayçiçeği tarımının karşılığı 13.6 TL olmalı. Kuru Ayçiçeği tarımının sonucu fiyatı 16.5 TL olmalı. Paçabı 15 5 olmalı. Şimdi Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bu millet her şeyi verdi. Fındık üreticisini unuttun. Besiceyi unuttun. Yuday, Ayçiçeği'ni unuttun. Şimdi buradan bu meydandan sana hatırlatıyorum. Ayçiçeği fiyatı ortalama 15.5 TL. Kuru Ayçiçeği tarımının sonucunda ortaya çıkan Ayçiçeği fiyatı 16.5 Sulunumda fiyatı 13-5 lira olmak zorundadır dedi. 15 10 15 maaş alan. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırklareli'nin Düneburgaz ilçesine bağlı büyük karıştıran belediyesi, Pinarhisar ilçesi ve il merkezinde partili vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafları da ziyaret eden Akşener, 20 Ocak 2020'den beri Türkiye'nin her şehrinde, her ilçesinde esnaf esnaf, dükkan dükkan gezdiğini söyledi. Akşener, çünkü uzun bir zamandır gördüğüm ki sizin dertlerinizin konuşulmadığı, size dair problemlerin konuşulmadığı gibi onlara yönelik bir çözüm üretilmeyen bir siyasi atmosfer var. Başının altında gözün var, niye var? diyen Rengi bu rengi, niçin senin saçın rengi bu rengi gibi bir olmayan tercihler üzerinden, vatandaşların aidiyetleri üzerinden birbirini düşürüldüğü, şuculuk, Kuculuk üzerinden birbiriyle kavga ettirildiği bir sistemin sonucunda her birimizin çırak çıktığı hiçbir derdimizin gündeme alınmadı. senin çocuğun işsiz, umutsuz, yurt dışına gidebilir miyim acaba değil? garsonluğu deletlerken ne yapayım diye umutsuzca ağlayarak, nasıl bir gelecek benim için var diye kendi kendini ağlarken, onun karşılığı 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş alan danışmanların hayat sürdürdükleri bir Türkiye olmaz, olamaz dedi. Ay fiyatı Geçen hafta Karadeniz'de olduğunu hatırlatan Akşener, aynı çerçevede sırf bu yüzden yan gelip yatanlar, sizden kopanlar, milleti adamı diye yola çıkıp saraylarda 500 milyon dolarlık uçaklarla gezenler, fındık üreticisini görsün, duysun diye Karadeniz'e gitti. Yetiş 4 lira fındık, fındık fiyatının olması gerektiğini açıkladı. Bir hafta sonra Sayın Erdoğan gitti ve müjde verilmiş gibi 54 liraya fındık açıkladı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu fındık üreticisini İtalyan şirketinin cebine koymak demektir. Elbette yazdıklar olsun. Ama bugün şimdi Kırklareli ilçelerini geziyorum. Burada da merkezdeyiz. Burada da ayçiçeğin fiyatını söylüyorum. Muhteremler, vatandaşı unuttunuz. Çiftçiyi unuttunuz, mesiciyi unuttunuz. Herkesi unuttunuz. Ev kadını unuttunuz, emekliyi unuttunuz. Herkesi unuttunuz iyi unuttunuz. Dolayısıyla ayçiçeği fiyatını biz çalıştık. Dedik ki girdi maliyetleri masraflar dışında üzerine %20 kar koydu. Sulu ayçiçeği tarımının karşılığı 13.6 TL olmalı. Sulu ayçiçeği sonucunda fiyatı 16.5 TL olmalı. Paçalı 15.5 TL olmalı. Şimdi Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bu millet her verdi fındık üreticisini unuttu besiceyi unuttun. Buday, Ayçiçeği'ni unuttun. Şimdi buradan bu meydandan sana hatırlatıyorum. Ayçiçeği fiyatı ortalama 15.5, kuru Ayçiçeği tarımı sonucunda ortaya çıkan Ayçiçeği fiyatı 16.5, sunumunda fiyatı 13.5 lira olmak zorundadır diye konuştu. Hadi oradan be! Ayçiçeği'nin çayır tırtılı yüzünden mahluk olduğunu söyleyen Akşener, diyorsunuz ki rekorte düşüklüğü olmayacak. Hadi oradan be! En az yüzde 30-40 rekolte düşüklüğü bir olacak. Ayçiçek'i anı sonra zor bulursunuz. Onun için tarım sigortasına beklenmeyen durumlarla ilgili bir madde koyun. Biz desteklemeye hazırız ve çiftçimizin bu çayır tırtılı üzerinden çektiği, yaşadığı problem derhal sigorta kapsamına alınıp önlenmelidir, dedi. Arkadaş senin çiftçin ölüyor, ölüyor. Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü. Sayın Erdoğan talimat verdi. Suriye'den 100 bin küçükbaş hayvan geliyor. Türkiye onu ihraç edecekmiş. Sebep? Suriyeli çiftçilere yardımmış. Arkadaş senin çiftçinin ölüyor, ölüyor. Senin çiftçin hayvanlarını kesmeye gönderiyor. Kurban bayramında insanların malı elinde kaldı. Sen Suriye'den 100 bin küçükbaş hayvan getiriyorsun. Sonrasında ne oluyor? Sonrasında sizin adamlarınız ihraç ediyor. Herkes kazanıyor. Biz harika işte onun için bunun adı bir harami düzendir. Daha vahim bir şey var. Ay çiçeğini konuştu. Ya biliyor musunuz? Muhteremler Venezuela'dan toprak kiraladılar. O toprağın kirası ödenecek. Ondan sonra o buraya gelecek sizin paranızla çırak çıkacaksınız. Nisan ayında gübre atamadı çiftçi. Dolayısıyla bunun adı harami bir düzendir. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Sandıkta ve demokrasiyle bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Nasıl esnaflar için müşteri velin nimetse, seçmen de siyasetçiler için velin nimet olacak. Siz büyük Türk milletisiniz. Dolayısıyla herkes buraya gelecek. Karşınızda duracak ve sizin helal oylarınıza, sizin dertleriniz üzerinden ve haksızlık yapmamak üzere sizin dertlerinize ürettiği için özümler üzerinden rekabet edecek. Şimdi senin çocuğun 92 puanla atanamadı. Böyle gençler gördü. Bağıra bağıra ağlıyor. Soruyorum insanlara akşam ne pişirdin? Diyorlar ki bana makarnanın çeşitleri makarna da çok pahalı olur. Yani makarna, salçalı makarna, domatesli makarna. Dedim ki en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır ama onların elinden 3500 çıktı. Biz geldiğimizde en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak. Asgari ücret de vergi dışı olacak. Sonuç itibariyle herkes kazanacak ama bir şey daha var. 91 puan alıp 86-6 puan alıp atanamamış, haksızlığa uğramış, 58 puanlı, 62 puanlı çocukları, dayısı olduğu için atandığı o diğer mülakat sistemini de ortadan kaldıracağız. Haksızlık yapılmış o gençlere de yapılan haksızlık sona erecek. DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Zabıta müdürüne silahlı saldırı. AK Parti sözcüsü Çelik, lokasyonların amacı bellidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan orduda beklenen açıklamayı yaptı. Fındık alım fiyatı belli oldu. En çok aranan haberler iletişim, yardım, üyelik. Ama haber ülkenimiz devam ediyor yaklaşık 21, yaklaşık 22, 25'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Anlaşma sağlandı. Arda transfernik Alpaslan bitiriyor değerli izleyenler. Lütfen onu almayın denildi. Son dakika haberine göre yeni sezonun başlamasına sayılı günler. Kala, çalışmalarını narazıdıran kulüpler birçok ismi kadrosuna katarken Fenerbahçe ve Galatasaray yaptığı transfer hamleleriyle adından söz başarmıştı. Di yandan yurt dışından da Süper Lig için birçok transfer ortaya atılırken İtalyan'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. İşte iddia edemiş. Spor. Spor. Fenerbahçe. Son dakika transfer haberi Galatasaray masalı. Arda Güler transferini cimbom bitiriyor. Son dakika transfer haberi Galatasaray masalı. Arda Güler transferini cimbom bitiriyor. Son dakika spor haberi. Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran kulüpler, birçok ismi kadrosuna katarken Fenerbahçe ve Galatasaray yaptığı transfer hamleleriyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Di yandan yurt dışından da Süper Lig için birçok transfer iddiası ortaya atılırken İtalya'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. İşte detaylar. Juventus'ta Reina Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, birçok yeni isimle anlaşma sağlarken Fenerbahçe ve Galatasaray yaptıkları takviyelerle isimlerinden en çok söz ettiren ekiplerin başında geliyor. Sarı Civertliler şu ana kadar kadrosunu Joao Pedro, Lincoln, Hibriyan Araoğlu, Emre Noor, Josuakim, Rumah, Tiago Çukuk, Gustavo Henry'le ve Ezgican Ayoski'yi kadrosuna katarken, Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı, Yazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Seferovic ve Bu hamlelerin ardından da çalışmalarına hız kesmeden devam eden iki ekipten Galatasaray için İtalya'dan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de olduktan ilgilendiren bir transfer iddiası ortaya atıldı. Anlaşma İtalyan gazeteci Nidolo Stigira'nın haberine göre Galatasaray Arsenal forması diyen orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile yakından ilgileniyor. Sarı Kırmızılıların Torreira için Arsenal kulübüyle görüşmelere başladığını duyuran gazeteci, oyuncunun menajeri Pablo 3 3.000 yıllık sözleşmeye oldukça sıcak baktığı ve büyük oranda anlaşma sağlandığını kaydetti. Arda Güler Arsenal'a Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık olarak geçilen Torreira'yı yeni sezonda kadroda düşünmeyen Arsenal, bu transferin gerçekleşmesiyle orta sahaya yeni bir ismi kadrosuna katmak için girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Arteta'nın yönetime sunduğu 5 kişilik transfer listesinde ismi bulunan Arda Güler transferinde sürecin Torreira'nın Galatasaray'a gelmesiyle birlikte hızlanması beklenirken, bazı taraftarların genç yıldızlarda Güler'in kadroda kalmasını istediğinden dolayı lütfen Torreira'yı almayın paylaşımlarında bulunduğu görüldü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hala Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık e, 22-25'e <gülüyor> kadar bu ekranlardayız ve diğer kanalımda haberimize geçiyoruz. Sağ 15'teki gelişme sonrası çok sert çıktı. Bundan sonra olacaklardan onlar sorumludur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi olan to toplantıya çağırdığı TBMM'de gelen kurul yeter sayısına ulaşamadığı için toplanamadı. Meclis çıkışında gazetecilere bir açıklama yapan CHP'ci de Kılıçdaroğlu AK Parti ve MHP'ye yüklenerek Bundan sonra olacak olan tüm negatif olayların sorumlusu o da onlardır dedi. AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünalı ise sosyal medyaların yanıt verdi işte detaylıdır. Haber. Haber. CDP'nin ça çağrısı düştü. Kılıçdaroğlu'ndan... Bundan sonra olacaklardan sorumlular. CHP'nin çağrısı düştü, Kılıçlaroğlu'ndan çok sert açıklama geldi. Bundan sonra olacaklardan sorumlular. Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP, olağanüstü toplantı çağrısı tıklığında, genel kurul yeter sayısına ulaşılamadığı için toplanılamadı. Meclis çıkışında gazetecilere bir açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçlaroğlu, AK Parti'ye yüklenerek bundan sonra olacak olan tüm negatif olayların sorumlusu da onlardır dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ise sosyal medyadan yanıt verdi. İşte detaylar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, CHP'nin sağlıkta şiddetle ilgili genel görüşme amacıyla olağanüstü toplantı talebiyle saat 15.00'da açıldı. Ancak toplantı yeter sayısı bulunamayacağından CHP'nin talebi düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurumu, 1 Ekim'de çalışmalarına devam edecek. Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalık. CHDP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da genel kuruma katıldı. Kılıçdaroğlu, toplantının açılamamasının ardından klisten çıkarken gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulundu. Bundan sonra olacak olan tüm negatif olayların sorumlusu da onlardır. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi için sert ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu. Sağlıkta şiddet Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesidir. Bu sorunu çözecek olan organ Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu iyi bu acı olayları engellemek açısından, önlemek açısından göreve davet ettik. CHP olarak, İyi Parti olarak, Demokrat Parti olarak arkadaşlar buradalardı. Hepimiz görevimizi yaptık. Parlamento'yu işlemsiz kılan iki organ, iki temel grup, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi gelmedi. Bundan sonra olacak olan tüm negatif olayların sorumlusu da onlardır. CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı düştü. Meclis yeterli sayıya ulaşamadı. AK Parti'den yanıt. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Cumhur İttifakı, sağlık çalışanlarımıza şiddeti engellemek için tıpta önemli değişiklikleri hayata geçirdi. Sağlık Bakanlığımız, sağlık çalışanlarımıza şiddet konusunda çözüm odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor, dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, sağlık çalışanlarına yapılan şiddetle ilgili açıklama yaptı. Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclisi organistik toplantıya çağırmasını eleştirerek Kemal Kılıçdaroğlu bu saatten sonra sağlıkçılara karşı şiddet eylemi yapılırsa bunun sorumlusu AK Parti ile demiş. Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetle mücadele için yapılan tüm çalışmaları görmezden gelip sadece bu cümleyi sarf edebilmek için toplantı daveti yaptılar. Cumhur İttifak'ı, sağlık çalışanlarımıza şiddeti engellemek için çok daha önemli değişiklikleri hayata geçirdi. En son Haziran ayında düzenleme yapıldı. Sağlık Bakanlığımız, sağlık çalışanlarımıza şiddet konusunda çözüm odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. CDP her konuda olduğu gibi bu konuda da istismar siyasetini sürdürüyor. Çözüm konuşulurken engel siyasetini diğer zamanlarda ise istismar siyasetini ilke edinen Cdp haklı, her seferinde çözümün parçası olmak yerine sorunun bir parçası olmayı siyaset edilmiş durumdadır. Cdp'nin, kurulu olan üstü toplantı davetinde de asıl mesele sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddete çözüm arayışı değildir. Cdp'nin bu tutumu maalesef içine düştüğü siyasetsizliğin bir sonucudur ifadelerini kaydetti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşündük. Ana haber bölgelerimiz devam ediyor yaklaşık 2225'e 25e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. 25.000 25 kişi gelen mesaja şok oldu, sizi dolandırdık, özür dileriz denildi. <gülüyor> Bakresi'de ucuza bisiklet ve elektrikli motobüste satma ve para kazanma vaad para karşılığı üye otoplayan dolandırıcılar isteği kapatıp 25.000 kişiyi dolandırdı, dolandırıcıların üyelerine gönderdiği mesaj vatandaşlara şaşkına çevirirken söz konusu mesajda biz sizi dolandırdık, bu bizim sorumluluğumuz özür dileriz ifadelenip yer aldı. Haber, haber, Gülce 25.000 kişi gelen mesajla şoke olduk, sizi dolandırdık. özür dileriz. 25.000 kişi gelen mesajla şoke olduk, sizi dolandırdık. özür dileriz. Balıkesir'de ucuda bisiklet ve elektrikli motosiklet satma ve para kazanma vaadiyle para karşılığını'ya toplayan dolandırıcılar siteyi kapatıp 25.000 kişiyi dolandırdı. Dolandırıcıların üyelere gönderdiği mesaj vatandaşları şaşkına çevirirken, söz konusu mesajda biz sizi dolandırdık. Bu bizim sorumluluğumuz özür dileriz ifadeleri yer aldı. Balıkesir'de internet üzerindeki bir platformda bisiklet, Elektrikli motosiklet gibi alışverişler, yapıp, yol ve para kazanmayı vaat eden Paravan şirket 25.000'den fazla kişiden sisteme katılım ücreti adı altında para aldıktan sonra sistemi kapatıp sırra kaden bastı. Öfkili vatandaş camı çerçeveyi indirdi. Sisteminin kapanması sonrasında mağduriyet yaşayan ismini vermek istemeyen bir vatandaş Paravan şirketin Balıkesir'deki ofisine baskı yaptı. Öfkeli vatandaş bizim alamayıp terk edilen ofiste camlar ve kapılar olmak üzere gerilerine kaldıysa kırıp döktü. Dalga geçer gibi özür mesajı atmışlar. İş yeri sahibiyle konuşup anlaştığını, zararını karşılayacağını belirten öfkeli vatandaş, Sabah ben kalktım, uyandığımda dalga geçer gibi biz sizi dolandırdık. Bu bizim sorumluluğumuz özür dileriz diye mesaj attılar. Ben de sabah sabah çok sinirlendim. Soru daha önceden adresini bildiğim ofiste aldım. Dükkanda aldı. Her yeri kırık döktü. Karamparça yaptı. Sonuna kadar değdi. Hiç pişman değildi. Dükkan sahibiyle konuştuk ve anlaştık. Onun bu konularla hiçbir alakası yok dedi. Bedava ekmek sadece fare kapanında oldu. Dolandırıcıların insanlara çok güzel umutlar verip kandırdığını anlatan vatandaş. Dolandırıcılarda öyle bir ağız var ki adam sizi dolandırır. Siz adamı dönmeye gidersiniz adam sizi tekrar dolandırır. Onlar böyle bir çeneye sahipler. Balıkesir'de ve diğer şehirdeki dolandırılan herkese geçmiş olsun. Buraya yüze yakın insan geldi. Ben yapmasaydım başkası yapacaktı dedi. Kemal Sunal'ın çocukları Ali Sunal ve Ezo Sunal savcılığa koştu. Türkiye yüzünüze tükürür. Dolandırıcıların nasıl çalıştığını da anlatan mağdur vatandaş, mesela siteden bisiklet alıyorsunuz. 3000 TL'ye bisikleti bir sene için satın alıyorsunuz. Sonra 20 gün içerisinde ana parasını çıkartıyorsunuz. Bu para zaten günlük dolar olarak geliyor hesabınıza. Kalan diğer 10 gün içerisinde ise elde etmeye başlıyorsunuz. Aylık olarak ise 3 bin TL hesabınıza geliyor. Fakat bu bize büyük bir ders oldu. Buradaki polis abi de şunu söyledi. Bedava yemek sadece fare kapanında olur. Bana ve 25 bin kişiye çok büyük bir ders oldu diye konuştuk. Bindi abi ana sayfaya dönmek için tıklayınız ana haber ülkenimiz devam ediyor yaklaşık 22-25'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz <gülüyor> herkes bunu soruyor Türkiye kimin yanında olur birileri bunu kullanmak ister deneyim Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan gerginliğin ardından önümüzdeki yaklaşım ve müteciyle merak konusu oldu. Güvenlik uzmanı Abdullah Ar, konulara değerlendirmelerini ve merak edilen soruları, yanıtlarını May Net için paylaştı. Haber. Haber. Dünya. Herkes bunu soruyor. Türkiye kimin yanında olur? Sırbistan, Kosova savaşı patlarsa. Herkes bunu soruyor. Türkiye kimin yanında olur? Sırbistan, Kosova savaşı patlarsa. Sırbistan ve Kosova arasında yaşanan gerginliğin ardından önümüzdeki süreçte neler olacağına dair çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Kulaka polemiği nedeniyle gerilimin yükseldiği Balkanlarda bir savaş çıkması durumunda bölgede etkili olan Türkiye'nin nasıl bir yaklaşım benimseyeceği de merak konusu oldu. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, konuyla ilgili değerlendirmelerini ve merak edilen sorulara yanıklarını manet için paylaştı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 5 aydan uzun bir süredir devam ederken bu kez Balkanlarda yaşanan gerilim tüm dünyanın diken üstünde olmasına yol açtı. Sırbistan ve Kosova arasındaki Plaka gerginliği, Dün gece saatlerinde Kosovalı Sırpların ülkenin kuzeyinde Sırbistan ile sınır geçişlerini kapatmasıyla yeni bir boyut kazandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vüciv teslim olmayacaklarını, NATO'nun Kosova gücü, Kosova'nın kuzeyinde istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazır olduklarını, Kosova hükümeti ise Sırbistan'ın ile krize yol açan kararı bir ay ertelediklerini duyurmuştu. Tüm bu gelişmeler bağlamında, Bölge ülkeleriyle yakın bir diyalog içerisinde olan ve etki sahibi olan Türkiye'nin balkanlarda bir savaş patlak vermesinin durumundaki rolünün ne olacağına ilişkin güvenlik uzmanı Abdullah A'dan çarpıcı açıklamalar geldi. A, Türkiye'nin balkanlarda uzlaşmacı bir tutum benimseyeceğini vurgularken savaş durumunda tarafsız kalmasının zor olacağını belirtti ve balkanlarda bir savaş patlarsa Türkiye'nin ilaki bir şekilde taraf olmaya zorlar o savaş şeklinde olmuştu. Maynet özel Recep Birileri unu kullanmak ister. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Balkanlarda ortaya çıkan gerginlik savaşa döner mi? Birileri bunu savaşa çevirmek isterse savaşa döner. Sonuçta Balkanlar son derece kırılgan ve manipüleleri açık bir coğrafya. işin içerisinde hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Rusya'nın olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu açıklamalarından bunları anlıyoruz. 26 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı binkenla Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakanı bir görüşme yapıyorlar ve aynı gün böyle bir kararın uygulanacağı açıklaması yapılıyor. Kosova'nın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada da Sırbistan'daki ilişkilerin görüşlü ifade ediliyor. Bunun üzerine bir şekilde Kosovada yaşayan Sırp azınlığın ortaya konmuş olduğu tepkiler ve eylemlerle gerilim baş gösteriyor. Zaten gerilimin. Sırp azınlık kendi başına yaptı diye bir cümle kurmak bizim dünyamızda sahtelikle anlatılır. Sırp azınlığın arkasında Sırbistan mı var yoksa Rusya mı var? Bence ikisi de. Çünkü sonuçta Sırbistan Balkanlardaki en önemli Rus müttefikir. Sırplar açıkçası Kosova'yı hala kendilerinin bir parçası olarak görüyorlar. Böyle olunca Sırbistan'ın Kosova'daki egemenliği anlamına gelen ve gelecekte kullanabileceği bir malzemeyi bu umdurlama kavganın çıkmasına sebebiyet verir. Birileri bunu kullanmak ister. Rusya, Kosova'da yaşayan Sırpların haklarına saygı duymaya çağırıyor. Kosova yalnız değil. Ben bu fotoğrafa benzer uygulamalara Kalinin Burak'ta, Moldova'da, Transdiniyester'de, Donbass'ta ve Karabağ'da rastladı. Kendi etnik azınlığına veya senden olmayana kendi pasaportunu vermek veya Rus pasaportunu vermek, bunu yaptığın zaman burada benim azınlığımın hakları gasp edildi diyerek gerekçeli müdahalede bulunabiliyorsun, gerekçeler üretebiliyorsun. Böyle bir uygulama varmış çarlık kültüründen beri. Bunun bir benzerini Kosovoalılara karşı sıklar uyguluyor. Kosovoalılar bunu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar ama kaldırmaya çalışırken yalnız değiller, Amerikalılar var arkalarında. O zaman konu başka bir yere gidiyor. Bölgesel veya yerel bir gerilimin çok ötesine, süresel bir mücadeleye karşılık geliyor. Bizim açımızdan bu boyutu çok önemli. Şimdilik taraflar birbirlerini dürttüler. Şimdi bir adım geri attılar. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Bey, Avrupa'nın geleceği açısından son derece riskli. NATO'nun Kosova gücü, istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazır olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Mıcil teslim olmayacağız dedi. İlerleyen günlerde bizi neler bekliyor? 2008'de Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale etmesiyle şekillenmiş yeni bir fotoğraf var Kosova'nın bağımsızlığının ilan etmesinden sonra 78 günlük bir savaş Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun müdahalesi ve ardından 117 ülkenin tanıdığı ama Rusya Çin, Yunanistan ve Sırbistan dahil bir takım eski doğuluğu veya Doğu ile ve iltisaklı ülkelerin tanımadığı bir Kosova fotoğrafı var ortada müte kabiliyete dayalı bir fotoğraf var Kosova kendi egemenliğiyle ilgili bu hakkı kullanmak ister. Ama birileri de bunu istismar etmek ister. Bir savaşı arzulamak üreteceği risklerini saklamakla beraber gelir. Orta Avrupa ısınmış, Baltık ısınmış, Bir de Balkanları ısıtmak dünyanın, Avrupa'nın geleceği açısından son derece riskli. Avrupa ülkeleri de mutlaka görüşmelerini yapıyordur. Kosova Başbakanı Albin Türkiye Türkiye'yi taraf olmaya zorlar. Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye üzerine düşen vazifeleri yerine getirir şeklinde bir açıklaması oldu. Gerilimin artması ve savaş çıkması durumunda Türkiye'nin tutumu nasıl olur? Türkiye'nin hem Kosova hem Sırbistan üzerinde çok ciddi bir anlamda etkisi, yakınlığı, kardeşliği, daha doğrusu bir AB'liği var. Türkiye Balkanlar'da hiçbir zaman istikrarsızlık istemez, kan akmasını istemez. Orada hem dini hem etnik anlamda, insanlık anlamında çok kuvvetli bağlarımız var. Türkiye her zaman uzlaştırıcı bir tutum benimsel Balkanlarda ama bir savaş patlak verirse Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi aktif tarafsızlık uygulaması çok daha zor hale gelir. Balkanlarda bir savaş patlarsa Türkiye'yi illaki bir şekilde taraf olmaya zorlar o var. Ölüm haberleri geliyor. Dünyada maymun çiçeği virüsü alardı. Hava haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22 25'e kadar değerli dostlar FEDİĞİNİZ'e geçiyoruz Ekranlara geri dönüyor işte yayın tarihi değerli izleyenler Beyazı Yeşil Kıvanç, Kıvanç ve Ahmet Kürşat Öçal'ın başarılı oynadığı feromen yapım gibi 3. sezon reklamlara hazırlanıyor. İlk 2 sezonuna büyük bir kaynak kitlesine ulaşan gibinin yeni sezon çekimleri de önümüzdeki günlerde başlayacak. Merakla bekleyen yapımın yeni sezon tarihi de belli olmuş. Magazin, magazin, dizi gibi dizisinin çekimleri başlıyor. Gibi üçüncü sezon yayın tarihi belli oldu. Gibi dizisinin çekimleri başlıyor. Gibi üçüncü sezon yayın tarihi belli oldu. Feyyaz Güneyt, Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kirşak'la çalanın başrollerde oynadığı fenomen yapım gibi, ilk sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlk iki sezonu büyük bir hayran kitlesine ulaşan gibinin yeni sezon çekimleri de önümüzdeki günlerde başlayacak. Merakla beklenen yapımın yeni sezon tarihi de belli oldu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan, Yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı'nın üstlendiği, Yönetmenliğini Öner Sinir'in, Senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin yaptığı gibi dizisi yeni sezonuyla hayranlarıyla buluşacak. Gibi yeni sezona hazırlanıyor. Çekimleri için hazırlıkların sürdüğü gibi yeni bölümleriyle her cuma günü ende olacak. Gibinin yeni sezon bölümleriyle 7 Ekim'den itibaren ekrana gelmeye başlayacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22-25'e kadar değerli dostlar, diğer haberimize geçiyoruz, Galatasaray istemişti, Felavahçe'yi resmen açıkladı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre yeni hazırlıkları hazırlıklarına sıkız kesmeyen devam eden Fenerbahçe bir transfer daha resmen açıkladı. Sarvaciyat'ta sol bek mevkine forma giyen Makedon oyuncu Elkian Aloski'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını alıyordu. Bu yaşındaki futbolcu son olarak Al Ahli kulübünde forma giymişti. İşe detaylar. Spor. Spor. Fenerbahçe. Son dakika Fenerbahçe Ezgihan Aloski transferini resmen açıkladı. Ezgihan Aloski kimdir? Kaç yaşında? Fenerbahçe. Yaşında, Alioski hangi takımlarda oynadı? Son dakika. Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, bir transferi daha resmen açıkladı. Sarıda Civerli ekip sol bek mevkiinde forma giyen, Makedon oyuncu İsviyan Alioski'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. 30 yaşındaki futbolcu son olarak Al Ahly Kulübü'nde forma giymişti. Üstelik i̇şte detaylar. Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Solbek mevkisinde forma giyen Makedon futbolcu Ezgizan Alioski'yi kadrosuna kattı. Tecrübeli futbolcunun gol servisini elinde bulunduran Al Ahri, Alioski'nin Fenerbahçe'ye transferine onay vermesinin ardından sarılıcı ekipten resmi açıklama geldi. Resmi açıklama geldi. Fenerbahçe yaptığı açıklamada kulübümüz, Suriye Arabistan'ın al-ahri takımında forma giyen Ezgizan Alioski'nin kiralık transferi konusunda klubu ile varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisini sunarız denildi. Fenerbahçe, Alioski için herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek. 30 yaşındaki futbolcu, sarılıcı vertlilere bir yıl kiralık olarak imza atacak. Alioski, takımına altı doydu. Kesinlikle katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde al ahli dışında Afkavusen, Zulganov ile United takımlarında forma giydi. Asist özelliği ile öne çıkıyor. Kariyerinde 424 maçın çıkan ve şu andaki kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Alioski, 61 gol ve 55 asist yaptı. Sol bek ve sol kanat mevkilerinde oynayan oyuncunun gol ve asist yapabilme özelliği dikkati çekiyor. İsmi Galatasaray ile anılmıştı. İsmi daha önce Galatasaray ile de anılan 30 yaşındaki sol bek oyuncusundan sarı kırmızılılar yüksek maliyeti sebebiyle vazgeçmişti. O dönem Alooski, Galatasaray'dan ilk senin için 75 milyon euro istemişti. Ezgihan Alooski kimdir? İsviçre ekibi alt altyapısında yetişen ve İsviçre de Lugano, gibi takımlarda forma giydikten sonra İngiltere ekibiyle de United'da 2.50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 30 yaşındaki Alioski, son olarak Arabistan klüterinden Alahriye bonservissiz olarak katılmıştı. Kariyerinde 424 maçı çıkan Alioski, 61 gol 55 asist kaydedetti. Aynı zamanda Kuzey Makedonya millet takımı forması da giyen oyuncunun, güncel piyasa değeri 50 milyon lira. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ne yaptın acı? T. Bahçeli ismi 65 milyon lira. Ali Koç'tan bütün tezahüratı açıklaması. Ne yaptın cesuz? T. Bahçeli... Haber mülterimiz devam ediyor yaklaşık ee... geçiyoruz. Dikkat Size de gelişmiş olabilir bilgisayarınızın başında ne yaptığınızı değerli izleyenler. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne vatandaşlarının bir uyarı geldi. Genel Müdürlüğü ile Europol'dan gönderdiği izleni, izlenimi verilen dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalardaki linklerin açılmaması ve ek, ek, e ekindeki dosyaların indirilmemesi uyarısına bulundu. Açıklamada e-postalardan örnek görselleri de paylaşıldı. Söz konusu dolandırıcılık maskat epostalardaki e-postalardaki cinsel suçlu olarak kaydede kaydedeceksiniz. Bilgisayarınızın başında ne yaptığınız görülecek şeklindeki ifadeye dikkat çekti. Öber, Öber, Güncel, Elinden Önemli uyarı. Bu epostalara dikkat. Bilgisayarınızın başında ne yaptığınızı. Evinden önemli uyarı. Bu e-postalara dikkat. Bilgisayarınızın başında ne yaptığınızı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. e Genel Müdürlük ile Evropoz'den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalardaki linklerin açılmaması ve içindeki dosyaların indirilmemesi uyarısında bulundu. Açıklamada e-postalardan örnek görseller de paylaşıldı. Söz konusu dolandırıcılık maksatlı epostalardaki cinsel suçlu olarak söyledi geleceksiniz. Bilgisayarınızın başında ne yaptığınız görülecek şeklindeki ifadeler dikkat <Gülüyor> Emniyet Genel Müdürlük'ü vatandaşların dikkatli olmasını gerektiren bir uyarıda bulundu. Genel Müdürlük ile Evropoldan gönderildiği izlenimi verilen, Dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar hakkında yapılan açıklamada söz konusu e-postalardaki gelin açılması ve ekimdeki dosyaların indirilmesi durumunda maddi manevi zarara uğrama riski oluşabileceği belirtilirken bu tarz içeriklere itibar edilmemesinin önem taşıdığı aktarıldı. e vatandaşların e-postalarına gönderilen, gönderilen ve tıklanmaması gereken dolandırıcılık zararlı yazılım maksatlı bu e-postalardan örnek görselleri de paylaştı. İşte elini uyarısı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81. İl Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine Emniyet Genel Müdürlüğümüzle bağlantısı olmayan ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile posta gönderildiği izlenimi verilen dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiş Örnek görselleri ekle paylaşılır. E-posta adreslerine gelen bu tarz üretilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Türk polis teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz. Kamu uyuma saygıyla duyurulur. Dolandırıcıların vatandaşların e-postalarına gönderdiği söz konusu dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalarla ilgili örnekteki, e-postaları alan vatandaşları korkutmaya ve zararlı linklere tıklamaya yönlendiren bazı ifadeler dikkat çekti. Evin'in açıklamasında paylaştığı örnek e-postalarda cinsel suçlu olarak kaydedileceksiniz, dosyanız ayrıca ailenizin". Akrabalarınızın ve tüm Avrupa'nın bilgisayarımızın başında ne yaptığınızı göreceği şekilde yayınlanmak üzere medyaya iletilecek ifadeleri yer alması dikkat çekti. Ana sayfaya dönmek için tutmayınız. Zavrıda müdürüne silahlı saldırı alemi dernekleri ve Cemil'ine peş peşe saldırın. Ha, haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22.25'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Eski Vali Yardımcısı meslekten ihraç edildi değerli izleyenler. Karabük'te FETÖ'nün mülki idareye yapılanması yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Karabük Valinde görevli Vali Yardımcısı Hüseyin D ve Hukuk Müşaviri Numan Tahirşe ile açığa alınan eski Vali Yardımcısı Barbaros Bey meslekten ihraç edildi. Haber. Haber. Gülceli. Soruşturma tamamlandı. İki vali yardımcısı ile hukuk muşavili FETÖ'den ihraç edildi. Soruşturma tamamlandı. İki vali yardımcısı ile hukuk muşavili FETÖ'den ihraç edildi. Karabük'te FETÖ'nün ülke idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Karabük valiliğinde görevli vali yardımcısı Hüseyin D. ve hukuk muşavili İrman Tahirşehir ile açığında eski vali yardımcısı Barbaros ve meslekten ihraç edildi. Edinilen bilgiye göre... FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün ülke idare yapılanmasına yönelik ürkilen soruşturma tamamlandı. Örgütle iltibat ve iltisaklı olduğu şüphesiyle Karabük Vali'nin görevli Vali Yardımcısı Hüseyin de ve Hukuk Muşaveri Numan Tahirşi'ye ile açığa alınan eski Vali Yardımcısı Barbaros ve meslekten ihraç edildi. İlliyat. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Evinden önemli uyarı. Bu e-postalara dikkat. Bilgisayarınızın başında ne yaptığınızı. Biri dikartı borcu olanlar dikkat. Ana haber mülterimiz devam ediyor yaklaşık 22-25'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Tarafta şaşkın bir imza daha geliyor değerli beğeniler. Son dakika haberine göre Süper Ligde kulüpleri yenisi çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. 17 Haziran'da başlayan ve 8 Eylül'de kapanacak olan transfer sezonu önceki transferlerini yetiştirmek isteyen kulüpler imzaları ardı ardına atarken özellikle ligin 4 dev grubu olan Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor ardından sıkça söz ettiriyor. Peki büyükler şu ana kadar hangi isimleri kadrosuna kattı? İşte detaylar. Spor. Spor. Galatasaray. Son dakika spor haberi, işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu. Son dakika spor haberi, işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu. Son dakika transfer haberleri. Süper Lig'de kulüpler yeni sezon için çalışmalarına hırnalı bir şekilde devam ediyor. 17 Haziran'da başlayan ve 8 Eylül'de kapanacak olan transfer sezonu öncesi transferlerini yetiştirmek isteyen kulüpler imzaları ardı ardına atarken, özellikle ligin 4 en kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor adından sıkça söz ettiriyor. Peki dört büyükler şu ana kadar hangi isimleri kadrosuna kattı? İşte detaylar. Haris Seferoğlu'cu Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına yeni isimlerle sözleşme imzalamaya devam ediyor. internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 2022-2023 yaz transfer dönemi 17 Haziran'da başladı. 83 gün sürecek. Toplam 83 gün sürecek yaz transfer sezonunda perde ise 8 Eylül'de kapanıyor. Bu süre içerisinde özellikle ligin 4 büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yaptıkları transferli adından söz ettirmeye devam ederken imzalar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Peki şu ana kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hangi isimleri kadrosuna kattı? İşte detaylar. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. LSS.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 Ana haber ürterimiz devam ediyor yaklaşık e, 22-25'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Videosunda günü videosunda izlerken hem duygulanacaksınız e, hem de işte o anlar değerli izleyenler. Ağlayan sahibinin gözyaşlarını sildikten sonra sarılan kedinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Görüntüler sosyal medyada viral oldu. İzlerken hem duygulanacaksınız hem de şaşıracaksınız. Ağlayan sahibinin gözyaşlarını sildikten sonra sarılan kedinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Ağlayan sahibinin gözyaşlarını silen kedi görenleri şaşırttı. Pek çok insan tarafından nankör olarak tanımlanan kediler, Kimi zaman bir köpek vefası da gösterebiliyor Ana sayfaya dönmek için tıklayınız ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-25'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz saldırdan sonra tahile gittiği servisi tekrar saldırdılar araba fiyatı 8 milyon zarar 3 milyon Atay'ın Antakya ilçesine meydana gelen ve trafikte yaşanan yol verme tartışması büyüyerek korkunç boyutlara ulaştı. İtalyada ilacat yapan Emin Süner'in oğlu Eren Süner'in kullandığı otomobile yap yapılan ilk saldırının ardından araç hamile için servise götürüldü. Bu kez servise bir saldırı daha gerçekleştirildi. Emin Süner oğlunun tartıştığı kişilerin olayı husumete dönüştürdüğünü söyleyerek arabanın fiyatı 8 milyona yakın yaklaşık 3 milyon zarar vakti. Haber Haber Güncel Arabanın fiyatı 8 milyon, zarar 3 milyon saldırıdan sonra Tamir'e gitti, bu kez servisle saldırdılar. Arabanın fiyatı 8 milyon, zarar 3 milyon saldırıdan sonra Tamir'e gitti, bu kez servisle saldırdılar. Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen ve trafikte yaşanan yol verme tartışması büyüyerek korkunç boyutlara ulaştı. İthalat-ihracat yapan Emin Sünel'in Olu Elan Suner'in 25 kullandığı otomobile yapılan ilk saldırının ardından araç tamir için servise götürüldü. Bu kez serviste bir saldırı daha gerçekleştirildi. Emin Suner, oğlunun tartıştığı kişilerin olayı bu sünnete dönüştürdüğünü söyleyerek arabanın fiyatı 8 milyona yakın. Yaklaşık 3 milyon zarar var dedi. Akıllara durgunluk veren olay hep Muzeyyete Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 Temmuz'da yurt dışında şirketi olan ve ithalat-ıhracat yapan Emin Sünner'in oğlu Eren Sünner, trafikte kimliği belirsiz kişilerce yol verme tartışması yaşadı. Bu tartışmadan 6 gün sonra yani 28 Temmuz'da Detme ilçesinde Eren sünerin kullandığı otomobilin camı, yine tartıştığı kişiler tarafından kırıldı. Bu olaydan sonra Emin Sünner, para saldıran şüphelilerden şikayetçi oldu. Saldırıda hasar gören otomobil de Tamir için servise götürüldü. Bu kez iki kişi, Servise gelerek otomobile taşla defalarca vurarak bir kez daha zarar verdi. O anla, güvenlik kamerasına yansıdı. Tehdit ediliyorum. Trafikteki tartışmanın bu husumete dönüştüğünü belirten Emin 28 Temmuz günü olup, kırmızı ışıkta dururken 15-20 kişilik bir grup saldırdı ve arka camı patlattı. Ertesi gün aracını servise getirdim. Servis önünde aracını gören iki kişi saldırdı. Trafik tartışmasıyla başlayan, Paramızda husumete dönüşen kişilerce tehdit ediliyorum. Şikayetimi geri çekmeni istiyorlar dedi. Arabanın fiyatı 8 milyon, 3 milyon zarar var. Süner bu husumetten dolayı gınçlarını araçtan almak istediler. Arabanın fiyatı 8 milyona yakın. Yaklaşık 3 milyon zarar var şeklinde konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. D.D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. evinden önemli uyarı. Merhaba izleyenler bu haberimize birlikte Tarik Haber.com'a haber bildirin sonra geldik. Daha fazla bir okumak istiyorsanız habersizimiz olan Tarik Haber.com'a bekleriz. Televizyede yer alan reklamlarla bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak üzere, akşamlar değeriniz hoşça kalın.